Emeklilikte yaşa takılanlar, evet, emekliliğe yakışan topluluk, beni bugün tüm dikkatiniz ve sağduyunuzla dinlemenizi bekliyorum. Saygıdeğer kardeşlerim, buradan ne gazel okumak, ne de temennide bulunmak, ne de sizlerin zamanını almak için konuşuyorum. Ben burada Türkiye'nin en çok sorunu dile getiren, bu konuda elinden geldiği kadar, Sorunlarını siyasi alanda, medya alanında, toplumsal STK alanında birçok platformda dile getiren bu güzide topluluğa artık ayağa yere basan, günümüz koşullarında uygulanabilir. Siyasi çekişmelerden ve bu işten devşirmeye bekleyenlerden uzak. Kimsenin emir kulu olmadan. Yapıcı bir tutum sunmak için bulunuyorum. Daha önceki sunduğum bu örnekler kimi çevrilince manipüle edildi ve bu konuda sağduyuyla yapıcı tutumla karşılaşmadım. Ben şu anda son bakanın açıklamasını duydunuz. Dedi ki dünyada bir yaş kıstası var. Biz bu yaş kıstasını bizde uymak durumundayız. Dünyadaki konjöktür bu dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da günümüz ekonomik koşullarını işaret etti ama EYT da tabi kalacak dedi. Rafa kaldırmıyoruz dedi. Ama ne dedi? Maddi durum. Dünyadaki ekonomik kriz. O zaman ben de dedim ki sizlerin de gerçekten samimi çabaladığınızı, bu konuda elinizden gelen her şeyi yaptığınızı bildiğim için Hayatta yaşamanın, özellikle büyük şehirlerde yaşamanın zorluklarını bildiğim için, Hiçbirinize bir ötekici şekilde, ayrıştırıcı şekilde bakmadığım için, Hepinizi canım ciğerim bildiğim için, Kimsenin cesaret edemediği bir projeyi hayata koydum. Bunu daha içindekiler ne olduğunu bilmeden, Direkt para yatır mantığıyla bakanlar, Benim bu güzide planımı protesto ettiler. Ben EYT ile ilgili planımı sunduğum bakanlara, bu ilgili planımı sabote etmek isteyen, bu işte uğraşıyorum, faydalı olacağım diyen insanlar da çıktı. Hani siz EYT'yi seviyordunuz? Hani bu işe çözüm arıyordunuz? Ben bir öneri sundum. Nedir bu kininiz? Bedelli EYT planı diyorum. Bakın, benim amacım siz bir yerlere para ödeyin şöyle böyle değil. Ben geleceğinizi alın diyorum. Emeklilik sonsuz bir gelirdir. Vefat edene kadar insana verilir. Emeklilik unvanını aldığınızda sosyal çevrede işsizseniz çok büyük bir şekilde statüsel anlamda da farklılıklar göreceksiniz. Bir aylığınız var. Rahatlıkla bir yerlerden alışveriş yapabileceksiniz. Ben bunları konuşurken hayatınızın tümünü etkileyen Emeklilik patentinizi Almanız için uğraştım Dedim ki iyi dinleyin arkadaşlar Parası olan hemen yatırsın 20-25 bin TL Büyük bir konsensüs olduğunda Devletimize bazı kanallarda İlettiğimde 15 bin 20 bin TL Bedelli EYT için yatırdınız Ve devletimiz 2 seneniz var sizi emekli etti. Siz bu parayı emeklerinizde bir sene, 14-15 ayda geri alabiliyorsunuz. Evet yanlış duymadınız. Geri alabiliyorsunuz. Devlet size 100 TL veya 50 TL'lik şeklinde ödediğiniz 20 bin lirayı geri ödeyecek. İkinci duruma gelince, durumu olmayan. Gelir seviyesi belli bir kıstasın altında olan aile birliği üyeleri için diyorum. Mesela eşi çalışmıyor. Eve ekmek getiren yok. Bu konuda devletimiz bu gelir karnelerine bakarak EYT kredisi diye. Ya EYT kredisi herkes için demedim ki. EYT kredisi. Durumu yok. Borcu var. Sicili bozuk. Bakılmaksızı. Sadece emekli, emekli maaşından mahsup edilmek üzere. Emeklilikle ilgili EYT kredisi. Ben bir senedir, iki senedir yaptığınız emeğin buradaki sonuç kısmıyım. Para yok deniyor. Masraf çok deniyor. O zaman ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Küs küs oturup çay içip. Laf çekiştireceğiz. Beddua mı edeceğiz? Halimize beddua mı edeceğiz? Hayır. Halimize şükredeceğiz. Biz diyeceğiz, biz diyeceğiz, gerçekler dünyasının dediği gibi, emekliliğe yakışan topluluğuz, olgun ve ferasetli davranacağız. Tümümüz emekliliğe yakışan topluluğun, bedelli EYT ile hayata geçirilmesi 1 1 milyona yakın EYT'nin peşinatlı EYT ödemesi bedelli ödemesi hazineye bayram havası yaşatacak. Devletimiz de bu kadar emekliye ne yapacak arkadaşlar? Emeklilik patentini verecek. Emeklimiz aylığının 3'te 1'ini Taksite yatıracak gücü olmayanlar için diyorum. EYT kredisi vardı ya. Ve ödeyeceği tutar faiziyle birlikte olan bu kredisi devlet tarafından her ay aylığına 50 veya 100 TL şeklinde geri ödenecek. O zaman soruyorum. Diyeceksiniz ki devlet gene para harcamış olacak. Ben de şunu söylemek istiyorum. Hayır devlet bu konuda para harcamayacak. Devlet güçlü bir nakit girişi sağlanacak devlet hazinesine ve bunun akabinde Yüce Devletimiz emekli yapacak vatandaşlarımızı ve sadece aylığından dediğim gibi 50 veya 100 TL kesinti yapacak. Sizler bu emekli maaşını aldığınızda yastık altı mı yapacaksınız? Hayır, unutmayın. Emekliliğe yakışan topluluk zorunlu olan ihtiyaçlarını ve bu konuyla alakalı gıdadır, tekstildir, vesaire ürünlerdir, elektronik durumlardır, mobil ihtiyaçlardır. Bu gibi ihtiyaçlardan ötürü emeklimiz zaten parayı piyasaya akıtacak. Para ne olacak? Vergi yoluyla, esnaf ve kobi yoluyla, üretim yoluyla devlet geri dönecek. Yani arkadaşlar devletin ekonomisi sarsılmayı bırakın, bir iki senede genç bir dinamizm e kazanacak. Ben bedelli EYT dedim. Aa işte 20 bin lira bir anda bulacağız, vereceğiz. İşte para gene vereceğiz demekli olmak için o paranın altına gireceğiz. Hayır arkadaşlar ya. Ben ne diyorum? Gelir karnesinde, evde devlet belirleyecek onu. Belli bir ücretin altında para girmiyorsa o oraya EYT kredisi kullanılacak Ama ailede aynı hanede iki kişi çalışıyorsa oradan EYT için nakit girdisi istenecek. Ben bu planı sunarken o kadar muazzam bir plan ki devlet incirmeyecek, emekli EYT'li incirmeyecek. Bu planı güçlü ve yoğun bir şekilde hepinizin desteğiyle devletimize sunduğumda yanımda olmaya var mısınız kardeşler? Şu anda ET tek çözecek plan bu. Bırakın şu hamasi konuşanları. Bırakın şu boş boş konuşanları. Kendinize gelin. Lütfen kendinize gelin. Biz her şeyi devletten değil, biraz da vatandaşlar olarak, devletimize yardımcı olarak bu konuda vatandaş da öndehirlik etmelidir. Devletin hazinesine para girdisi demek, senin daha düzenli emekli maaşını alman ve yarın güçlerinin ekonomiyle intibak yasasını dört gözle istemen demektir. Tamam mı arkadaşlar? Hepinize güveniyorum. Hepinize inanıyorum. Bu konuda bana beni mahcup etmeyeceğinize inanıyorum. EYT'le kardeşlerimden bu konuda sonsuz destek istiyorum. Hamasinutuk değil. İyi anlattın. Videoyu lütfen izleyin sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize inanıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla. Görüşmek üzere.